Şey mi? Videom çekiyor abi. öldürüyor. Ben de başındayım. 2 tane ajo. Para vermişsin. Canın mı? Sen bombayı net 8x. Carlos, kim mi kafadan? Fı Clay ended τον alın gitti gitti ikisi de şeydi aa sıkıyorum iyiydi bende gördün mü? vaydım onu çekebilecek mi? <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ya. Ha sen al lan. Mark tamam. location. Yeri Diğerini... göremiyorum ben bana sıktı da. Bu muydu? <gülüyor> Aynen. Aynen. için baktım mı 3 var çaağıım bu öcne var var mı He? para mı para o 82 para var acı ben deler Kadıç Ağla Atalım gel Şey mi? Ağla Pahala. Ağlattım ha Bana bir jarjör alıyor sadece 50'lik Heh Yok yok 50'lik al 50'lik al 50'lik Kaç ucuz zaten Nasıl 82 para vermeye ben sana? Avuk. almadı mı? Altı ihtiyacım yok ya. Altı lazım değil bana da. Hem dört attım. Avuk daha iyi değil mi? Gidelim mi? geliyorum arabayı getireyim var attım anam dur cam basıyorum cam galiba olmuş ya. geldim Var var, var. Sen işaret at, tepeye dediğinleri, ha sarı yere mi? Tamam. Ne mı? Tura bakmış önümüzde Şurada önümüzde durak var Ben bir canları yengiriyorum Canı fulluyorum ben Yukarıda da yapacağız? yarım Hadi gidelim. Kapıyı göster. Giriş şurada bak. Göster lan göster hadi.